Hayat. Herkese Selamun Arkadaşlar Bugün sizlere Şurada da yazdığı gibi Tabi ters gördüğüm Dershane mi ev mi konusunu konuşacağız Evet internet olmayan arkadaşlarımız için Sol tarafıma video konu başlıklarını ve Dakikalarını bırakıyorum ee, Eğer internetiniz çok yoksa Direkt aşağıdaki barlara tıklayıp Oradan da direkt video konularına ulaşabilirsiniz Buyurun videomuza geçelim Şimdi ilk konumuz dershanenin artıları, dershanenin pozitif yönleri dershanenin pozitif yönleri şöyle bakalım ne yazmışız, neler var elimizde bu taraf boş, bu taraf dolu <gülüyor> şimdi dershanenin artılarında önceki dershanede sürekli bir ders işleme programı olacak hani bir program var elinizde mesela sabah matematik, biyoloji işte Türkçe olacak, bu program sürekli işlenecek Hocalar tarafından e, caydırılmasının bir mümkünatı yok. hani Acil koşulları olmadığı sürece bu konular sürekli işlenecek. Hocalar sürekli ders anlatacak. Sonrasında orada hocalarınız var. Hocalarınıza danışabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa rehberlik hocasıyla konuşabilirsiniz. Kütüphane ortamı varsa dershane genelde oluyor işte. Hani çalışan öğrenciler kütüphane ortamına gidip derslerinden sonra orada çalışabiliyorlar. Böyle bir artı yönü de var. Dershaneye giderlerinin işte kütüphaneye gitme gibi bir... E, Uğraşlar olmuyor ariyeten. Şimdi dershanelerin eksilerine, dershanenin negatif yönlerine gelelim. Öncelikle dershanesi yakın olanların yol sıkıntısı olmayacaktır. Ama uzak olanların belli bir yol sıkıntısı olacaktır. O yüzden öncelikli olarak bir eksimiz yoldan geliyor. Hani zaman kaybı var orada. O zaman kaybını ben yaşadığım zaman, bu sene yaşamıştım. İşte pandemiden önce dershaneye gidiyordum zaten. E, ben kitap okuyarak değerlendirdim. Bir ay içerisinde işte 2-3 kitap bitirebiliyordum. Sadece otobüste okuyarak. Hani... En azından dershaneye şu an gidiyorsanız e, ve gitme kararı verecekseniz bu videodan sonra giderseniz eğer ki öyle değerlendirebilirsiniz o yol kısmını. Sonrasında kötü arkadaş ortamı olabilir dershanede. Mesela her dershanede vardır bu genelde. Benim gözlemlediğim kadarıyla. İşte 3-5 kişi arkadaş olup bir dershane giderler. Çalışmazlar. İşte sürekli milleti gasp ederler. Zamanını gasp ederler vs. E, böyle tip arkadaşlarla pek samimi olmanızı önermem. Sizi kötü etkileyeceklerdir. Zaten Sınavdan sonra da hiçbir konuşmayacaksınız, buluşmayacaksınız. Örnek ben şu anda hani neredeyse hiçbir ile görüşmüyorum. Ee, görüştüğüm bir iki kişidir. Hani o da birkaç kere görüştük. O da ondan sonrasında hani görüşme olacağınız pek sanmam. Hani ömürlük bir görüşme olacağını pek sanmıyorum ben. Hele ki dersen ortamında kesinlikle ama kesinlikle sevgili yapmaya hiç kalkışmayın. Yani saçma sapan işlere girişmeyin. Bu en kötü özelliklerden birisidir öğrencilerin yaptığı. Dershane ortamında sevgili yapmayın bak bu ciddi söylüyorum Çok gereksiz bir şey çok gereksiz bir hareket Yaptığınız ayrıldığınız bir sefer Dershaneden kötü etkileneceksiniz Sevgili olduğunuz zaman kötü etkileneceksiniz Ders konularında İşte derse girmeme olacak vesaire Hani çok saçma sapan şeyler olacak O yüzden dershane ortamında sevgili yapmayın Okey Sevgili yapmayın Sonra hee, Şimdi Dershane hakkında Artı eksisinden bahset şimdi eve gelelim evde Çalışacaksanız öncelikle bir evin artılarından bahsedelim Evin pozitif yönlerinden bahsedelim Evin pozitif yönleri bir Öncelikle yol yok Herhangi bir gidiş geliş işte gidiş geliş ücreti ödemiyorsunuz herhangi bir yere Evdesin. Bu arada bu söylediğim evinde internet olanlar için geçerli Çünkü evinde internet olmayanlar Biraz sıkıntı yaşayacaktır Telefondaki internet ne kadar dayanır video izlemeye bilemem Youtube'dan İstediğin kadar video izleyebilirsin İstediğin hocayı seçebilirsin evdeysen ama işte evde değilsen sıkıntı badan mesela din gittiğinde de gene seçebilirsin ama hani zaman sıkıntı soru ister istemez evde youtube'dan istediğin hocayı istediğin kaynağı seçebilirsin kendini sana kalmış dershanenin verdiği bazı kaynaklar oluyor genelde mesela onu sevmezsen boş yere elinde kaynak oluyor yani bir nevi kağıt israfı bazı yayınlarda ciddi anlamda kağıt israfı var şimdi yayınlar bize talif atacak telif <gülüyor> şimdi yol yok demiştik oradan artı bir zamanınız kalıyor o zamanı çok iyi değerlendirmeniz lazım ben de şu an öğrencilerime, bir koç olarak öğrencilerime hani o evdeki zamanlarını gayet güzel verimli geçirmelerini öneriyorum ve öyle yapmaya çalışıyorum, öyle sağlatmaya çalışıyorum hani verimli geçirsinler çünkü evdeki zamanınız çok sıkıntı oluyor hani bazen cidden ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, oturuyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz dün bir öğrencim sıkıntıyla karşılaştı işte mesela dedi ki ben şu an hiç çalışamıyorum diye mesaj attı bana dedim bir yarım saatlik bir uyku çek Sonrasında güzel bir çalışma isteği gelecektir umarım Hani bir sıfırlarsın kendini dedim Güzel dediğimi yaptı sonra En azından günü boş geçirmektense 5 saat çalıştı Bu mesajı yazdığında bana saat işte 2-3 civarıydı ondan sonra bir yer yani Sonrasında Derse girdi böyle çok güzel Verimini de aldı. bazen ne yapacağınızı Ciddi anlamda bilmiyorsunuz. Gününüz Verimsiz geçiyor, boş geçiyor. Bunun için Bir rehberlik hocası, bir koç <gülüyor> Kendinize göre bir Birini bulun veya arkadaşlarınızın da birbirinize paslaşabilirsiniz İlla bir rehberlik illa bir koç olmasına gerek yok Hani kendi arkadaşlarınıza da birbirinize de koçluk yapabilirsiniz Ama hani öyle bir arkadaşınız yoksa ve paranız da varsa Bir koç veya bir rehberlik hocası tutabilirsiniz kendinizi Şimdi e, reklamımızı yaptıktan sonra <gülüyor> evin eksilerine geçelim Evin eksilerinde şu e, sıkıntılar varsa evde biraz sıkıntı yaşayacak şu sıkıntılar varsa biraz sıkıntı yaşayacaksınız mükemmel Şu sorunlar varsa evde biraz sıkıntı yaşayacağınız kesin Evdeki ses fazlaysa Çalışma ortamınız yoksa Düzeniniz programınız Azminiz yetmedi, istikrarınız yoksa Çalışamazsınız evde Bunu söyleyeyim hani düzenli bir programınız olması lazım Öncelikle eğer bir programınız Bir düzeniniz bir çalışma programınız Bir planınız yoksa Yani bodo zaman giderseniz derslere Bir ay iki ay sonra ben ne yapıyorum, neredeyim, hangi konuyu çalışmışım, ne sorusu çözmüşüm, ne yaptım, ben kimim diyeceksiniz en sonunda ee, Böyle şeylere maruz kalmamak için bir çalışma programı yapın kendinize Hemen şu tarafımda inşallah doğru gösteriyorum Bir tane ikon çıkacak ders çalışma programı ile ilgili Ben size bir ders çalışma programı yapmışım, kendi ders çalışma programında örnek göstermiştim Onu kendinize uyarlayıp bir ders programı yapabilirsiniz kendinize Ders çalışma çeteleri de vardı. Onları da indirebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. 5 aylık mesela konuları bitiriyorsunuz işte. Ders çalışma, beleşten ders çalışma programı. Niye indirmeyeceksiniz ki? İndirin, kendinize kullanın yani. Niye kullanmayın? Ben olsam kullanırdım. Ben yaptım diye söylüyorum ama kullanın yani. Şimdi eğer ki evde çalışmaya karar verdiyseniz. Şimdi eğer ki evde çalışmaya karar verdiyseniz denemelerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ben şahsi fikrimdir. Denemeler için herhangi bir dershaneyle ile anlaşıp dershaneye sadece deneme için gidebilirsiniz. Haftalık şu sıralarda işte Ekim aylarında Kasım aylarında ne zaman izliyorsanız videoyu artık. Bu sıralarda işte haftalık en az bir tane TET denemesi çözdürüyorlarsa o dershanelere gidebilirsiniz. Bir de şuna dikkat edin. Dershanenin kendi yayını olmasın hani sürekli kendi yayını olmasın Bazı mesela X dershanesi sürekli X yayınını çözdürüyor bu sıkıntı O yüzden mesela B dershanesine gidersiniz B dershanesinde sürekli işte A yayını, B yayını, C yayını, D yayını Böyle farklı yayınlar çözülen dershanelere gidebilirsiniz Bunu en başta konuşun kendinize Bir de iyi bir pazarlık yapın Güzel bir pazarlık yapın kendinize Çok pahalı bir fiyat da vermeyin Sadece deneme için gideceksiniz sonuçta Deneme için gitmenizi öneriyorum şu Bu çocuklar kafa yemiş. Şimdi dershaneye sadece deneme için gitmenizi öneriyorum. Çünkü evde çalışma ortamınıza işte mesela deneme çözeceksiniz. Ortam deneme çözme ortamına biraz pek uygun olmuyor mesela. Ben de yaşadım bu zorlukları. isterseniz odanın kapısı açılıyor, biri giriyor, biri eşyasını alacak vesaire. Böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama bunu önlemek için mesela direkt dershaneye giderseniz orada zaten sınav gibi herkesin denemesini çözdüğünü görüyorsunuz. Siz de istersemiz sınava adapte oluyorsunuz bu şekilde. Denemenizde güzel bir şekilde çözüyorsunuz umarım. Hani çözmeniz lazım. Ama yok ben ona da verecek bütçem yok diyorsanız kendinize evinin bir köşesini, bir odayı kapıyı kilitleyin artık. Kimse girmesin içeri. Bu şekillerde denemenizi çözebilirsiniz veya ben kendim arkadaşımla yapıyordum. Biz Messenger'dan görüşüyorduk. Sesi kapatıyorduk. Sadece kameralar açık. Koyuyorduk telefonu karşımıza. Deneme 1 2 3 başlıyorduk. Bitene kadar çözüyorduk. Bu da olabilir. Burada da en azından karşıda bir kişi olsa dahi görebiliyorsun karşıdakini. onunla deneme çözdüğünü gördüğün için sende de bir deneme çözme hissiyatı oluşuyor ve çözmeye devam ediyorsan bu niye yaptıysam? tüm şeyini ver yani deneme çözerken tüm enerjini ver. Bu arada program yaparken ben söyleyemi unutmuşum ama siz haftanın şu sıralarda haftanın bir gününü kendinize boş bırakabilirsiniz bir gün dinlenme yapabilirsiniz ve o dinlenme gününü mesela pazar olsun tek nefesle ne kadar çok konuştuk. Pazar olsun pazar günü sadece bir tehdit denemesi çözün diğer geri kalan günde kitap okuyun işte biraz uyuyun O gün diğer haftaya hazırlıklı olmanız için biraz dinlenmeniz şart Hayır ben dinlenmeyeceğim demeyin yıkılmayın diye ben size bunu öneriyorum yoksa Ben kendim de öyle yaptığımda biraz sıkıntılar yaşıyordum diğer haftalarda o yüzden Siz yaşamayın sizin yaşamanızı istemiyorum Eğer özel sorularda bulmak istiyorsanız yorumlar kısmında sorular sorabilirsiniz veya Twitter ve Instagram hesabım şuralarda dolaşıyor onlardan da bana ulaşabilirsiniz ee, kanalıma abone değilseniz, abone olup zili açarsanız, videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bana destek vermiş olursunuz. Sağlıcakla kalın. Dediklerimi yapın. Yani... Yapın. Yapmazsanız da... <gülüyor> Siz bilirsiniz. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.